seminer ve eğitim desteği ama arkalarında ne itici motive güç olacak bakın o yöresel pazarı Düşünsenize yılda 100 binler süreçte ağırlayabilecek tesisleri ne olur? Bakın, bakın ben bir şey hayal ediyorum konudan konuya attıyoruz ama veriyorum. 100 bin metrekareye Şimdi Lokal Başkanımızın e, en önerli konulardan biri buydu e, Zaten bu canlı yılda haber tutukta 2019 öncesi e, yayılıyor. Çiftçi buraya köy pazarı kuracağını, köylerde üretilen ürünlerin direkt üretici tarafından halka başlanacağını vaat etmişti. Böyle bir şey gerçekleştiğini henüz görmedik. Ama yine de halkı üreticiyle buluşturan küçük bir köy pazarı da açtı. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu hissidir için kazançtır. Yapılması gerekiyordu, yaptı ama e, vaatlerin <gülüyor> arasında bulunan en büyük vaatlerin arasında bulunan e, dişlerin yıkılması. ve sen eee Sema dönüşü Volkan Bey, eee Ekrem Bey, Berker Bey ile beraber eee Ekrem Bey'in arı başında Bu konuyla ilgili eee sohbetle geçti aramızda. Biliyorsunuz Tarım Arazilerinde 20 dönüm e, altı olan yerlere maalesef e, finansal oturtular için imana verilemiyor. Ama şu an Büyükşehir şehir belediyesi tapu komisyonunda bekleyen e, bir tane vergi var. Eğer e, bu önerge geçerse Sidin'deki çiftçilerimiz veya Çatalca'daki ya da İstanbul genelindeki hangi nerede olursa olsun 3 dönüm e, ve üzerine ile ilgili e, yatırım yapabilecekler Sera'cılıkla ilgili tesis olabilecekler ve Sera'cılık yapabilecekler. 5 bölüm ve üzerine de Küçükbaş Hayvancılıkla ilgili e, tesis yapabilecekler e, ve Küçükbaş Hayvancılık e, sürdürebilecekler. Yedi bölüm üzerinde büyükbaş <gülüyor> hayvancılıkla ilgili tesis yapabilecekler. E, ve bununla ilgili e, sağolsun Horkan Bey şunu da bu kadar ihtiyaç yürekliyle biz dedi e, bunun geçmesi, komisyonlar geçmesi için uğraşıyoruz ama AKP'li arkadaşları çoğu anlar ikna edemedik dedi. E, tarım Komisyonu Başkanımız da biliyorsunuz e, yine silirden e, inşallah Akbaktan Belediye Meclis Üyemiz Büyükşehir'de Sağın Barlaz kardeşimiz İnşallah bir an önce bu komisyonlar geçerse hem İstanbul hem Sibir'i ve Çatalca gibi tarımla ulaşan ilçeler ciddi bir kazanım elde eder üreticiden tüketiciye hem taze mal çözülecek hem de bu anlamda ucuz bir sebze ve yeme şansına sahip olacak e, Türk Yedizler. E, bu konuda Oksan Başkan'dan e, ortaklarını ikna edip bu e, komisyondan bu kararın geçirmesini talep ediyoruz. Evet, tamam. Ben lojistik destek, seminer ve eğitim desteği ama arkalarında net itici motive güç olacak. Bakın o yöresel pazarı. Düşünsenize, yılda 100 binin bir ağırlayabilecek tesislerin ne oldu? Bakın, bakın birer bir şey hayal ediyorum, konudan konuya atlıyoruz ama birini yazdım. Yüz bin metrekareye yerleşmiş bir çocuk köyü. Çocuk köyü. Atlüme testlerinin, trafik eğitim buz buzpa terapislerinin, tematik parkların, kum havuzlarının. Kahvaltınızı yapacaksınız, çocuklarınızı bize teslim edeceksiniz, gün dolu bakın. Senin de böyle küçük bazı merkezler var mı? Evet, çok mühim, çok mühim. Yani evet. benim anlattığım ne biliyor musunuz? İstanbul'da yaşayan nişat dışındaki bir çocuk, annesinin yakasını paçasına ilerlecek sinirdeki o çocuk farkına götürür diyelim. Bunu yapabiliriz, bunun potansiyeller var. Öyle Güney'in bir Berlin Doğu'yı ayıran bir deyyus tarihonunu, oraya biz KIPA alışveriş merkezinin biz izleyicilerimiz bilir, bir batçı projesiyle üstünde bir kent meydanı yaparak, tamamen çok kalıcı bir çözüm ve, e, o kavşak problemini çözüp, Silivri'yi rahatlatacağız. Gümüşşap'a da yine batçık projemiz olacak. Hı hı. Ama <gülüyor> Söylediğimizde Otopark problemi çok büyük. Silivri'de bakın Bir araçlık otopark yok biliyor musunuz? Kapalı otopark. Çok enteresan değil mi? Değil mi? Yapma. Şey, e, var diyen gelsin kapalı otopark var. Kamyoyu açıp Binalara o ait olmayan. Silivri 3 yıl içerisinde 5 tane Kapalı otoparkta on yılın otopark problemi çözeceğiz. Silindir arabası çekilmeyen, çekicinin üstünde arabası otoparka gitmeyen vatandaşımız yok, benim de arabam çekilecek. O koltuğa oturursanız ilk hayatta... Yani şehrin önceliklerini yapıştır. Benim önceliklerim farklı. İlk üç. Şimdi yüz e, bin metrekare e, çocuklarla ilgili konuşacağız. Yüz e, bin metrekare dedik yüz dönümlük alan. Böyle bir çalışma henüz yok. Başlanmadı ve planlanmadı dahi. E, i̇ki yakın bir araya birleştirilmesiyle ilgili de herhangi bir çalışma yok. Karayolu'nun yaptığı bir çalışma vardı. Ama da e, planlanmadı bile. E, KIPA ile ilgili yeri gelmişken, e, orada konuşmuşken KIPA'daki olayı biliyorsunuz. E, yani şimdi VEGA oldu, önceden KIPA'yı şu anda Kipa'da ciddi bir tadilat var. Ee, Vega AVM AB, AB, diye geçiyor. Ee, bu tadilatlarla ilgili e, Vega AVM'nin alt katındaki kapalı otopark e, tamamen üşüldü, otoparklıktan çıktı. Oraya e, çeşitli dükkanlar, işletmeler yapıldı ve açıldı. Bu e, resmen suç arkadaşlar? belediye bunlara esna suç işliyor. Ee, bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin yazdığı yazılı var. Ben size bunlardan birer kanal vereceğim. Ee, Arkadaşlarımız da alacak size. Ve belediyenin verdiği cevap var. Biliyorsunuz e E5 Karayolu üzerindeki bölgede şu anda o Dere Taşkın sarsıyla ilgili bir plan çalışması yapılıyor. Bu plan çalışmasından dolayı orada maalesef e hiçbir inşaat yapılamıyor ve tadilat yapılamıyor. Burada yapılan tadilat da, tadilat fırsatı olmadığından dolayı e, kaçak bir tadilat Belediye buna göz yumuyor ve bu da bir suç. Ayrıca orada çok ciddi bir e, olay daha oldu. E, neyse ki önlendi. Biliyorsunuz, oranın planları e, gündeme geldi. E, birkaç kişiye özel e, plan yapılıyor diyebiliriz. E, Rönesans diye bir e, firmanın 43 dönümün bir vardı. Konutlardaki vatandaşların imarı 1.2 emsal olarak e, değerlendirilirken o ön taraftaki bazı yerlerin imarı 1.6 emsali eski Yani Daha kısaca şöyle edeyim size: 43 dönümde 1.2 ile 1.6 <gülüyor> emsal arasındaki fark 150 daire arkadaşlar. 1.2 emsal verdiğinde 150 tane daire aşağı oluyor. 1.6 emsal aldığında arkadaşlar, 150 daire daha fazla oluyor. Sonuçta bu CHP'li Millet İttifakı'nın da meclis tarafından buna karşı çıktı biliyorsunuz mecliste. Buna rağmen geçti ama Büyükşehir Meclisi'nde AK Parti'de arkadaşlarla burada bir sıkıntı olduğunu düşünerek oradan geri döndü. Orada yapılması gereken eğer 1.6 yani imar kat yüksekliği verilecekse imar planlarında konutlara verilmesi lazım. Sonuçta konutlar e, daha çok e, orta gelirli ailelerin oturduğu yerler ve oralar kentsel dönüşmeye gidecek. Kentsel dönüşmeye gidecek olan yerlerde e, imarı biraz arttırdığınız zaman oradaki insanların yani bu kentsel dönüşümde ödeyecekleri rakamlar da küçülecektir orada bu yapılacaksa bazı kişilere, özel kişilere değil daha çok orta gelirli toplu konukta oturan sindir belediye konutlarında oturan halkı düşünerek onlara 1.6 iman verilmesi gerekiyor. İnşallah konuda böyle bir çalışma sürer. Yani başkanımızın şey, hayali yüz dönümlük yani çocukların böyle babasının annesinin elinden tutup sinirle getirecekleri düşündüğü bu hayal proje. E, orada e, şu anda bir hayal. 3,5 sene içinde, 2 sene içinde olur mu e, inşallah e, yaşayarak göreceğiz. Aslında e, birinci öncelikli şey de söyledi, sinirin en büyük bir problemi, merkezinin en büyük problemi e, otopark. E, bir tane kapalı otopark yok dedi kamuya Doğru. Yani e, binaların altındaki otoparkların dışında yoktu. Eee şu anda ııı e, Belediyesi eee bir kapalı otopark planında inşa ediliyor. Tabu bu, bu da e, biliyorsunuz ııı e, gerçi bir protokol ortada yok ya da bir meclis kararı yok ama bu da bir bağışçı tarafından yapılıyor ııı e, tarafından yapılıyor. Bu konu gelmişken Mer Sırasına sürücü arkadaşlar. Merdanoğlu'nun 744 tane kilay yaptığı yer, 100 bin ölçekli planlarda tarım analizi gözüküyor. 5 bin ölçekli planlarda tarım analizi gözüküyor. Şu anda belediye sayfasına girin, belediye sayfasında da tarım analizi gözüküyor. Ama 2002 yılında, 2001 yılında mevzi imarla yapılmış bir planın uygulamaya soktular ama 2013 yılında e, burada 100 binlik ve 5 binlik planlar olduğu için o plan e, zaten otomatikman e, otomatik dışı kaldı. E, burada ciddi sıkıntı var. Büyükşehir Belediyesi Sivribelediyesine yazdığı yazına ne zaman yazmış söyleyeyim size yani buradan üç dört ay önce yazmış. 2021'in e, 10 ayında yazmış. E, buradaki inşa, e, inşaatın durdurulmasını talep ediyor. Ama eee Silivri Belediyesi hala e, buna göz yumuyor ve hala inşaatlar e, devam ediyor. Burada e, bu konuyla ilgili e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yazısını ve Silivri Belediyesi'nin ona verdiği cevabi yazıyı da size vereceğim. Eee kupa aleminde olduğu gibi eee maalesef e, merdanlığında da e, Sivri Bebekliyesi suç işliyor. E, orada yapılan imalata da yazık. Oraya yapılan masrafa da yazık. Oraya iskan alınamaz. Ve onlar e, elinde sonunda çıkılacak ve e, yani o mütahiyete de yazık. E, tabii bunun cezasının celemesini kim çekecek? E, hep birlikte göreceğiz. E, başlığımız dedi ki 3 yılda 5 tane e, kapalı otopark dedi. 3. yılımıza geldik bir tane daha kapalı otoparkımız yok. Yapılan kapalı otopark da e, muamalı bir otopark. E, eğer merdanoğlu inşaat tık, e, bu vidaları e, durduğunda orası devam eder mi etmez mi? Sorun çıkalım mı? Tıkarmaz mı? Onu da bilemiyoruz. Onu hep birlikte çözeceğiz söyleyeceğiz. Yani Siliv'in otopark konusunda da e, sıkıntısı 3 senedir iddia ettiği gibi, başında söz verdiği gibi 5 e, tane otoparktan bir tanesi hali şu anda. Yapılacak 100 senede geçer. Nolcuğum. O, o koltaya oturursanız ilk. Yani şehrin önce. öncelikleri neymiş olacaktı? Benim önceliklerim farklı. İlk üç. Şehirin otoban trafik ulaşım bir ha. çözülecek. Tamam. İki kültür merkezi, kapalı yüzme havuzu, spor salonları yapılacak. Kadınların her mahalleye kreş düğümü oluyor musunuz? Ücretsiz. Kreş ücretiyle mağazalardan sıkışan bir efendi kalmayacak. Mesleklerimiz, hanımlerim de benim önceliğim olmazsa olmazlarım olacak. Volkan önemli bir sorun ve Türkiye'nin sistem meselesi. Evet. Tabii e, siz belediye başkanı olarak eğer seçilirseniz bu meseleyi nasıl e, Şimdi, en azından o, çözmeye çalışacaksınız? Bildiğiniz var. Halkın Sivrihisar'daki çiftçilerimiz, hayvancılarımız gazetelere ilan verip işi lan ve işçi alacak biliyor musunuz? Evet. Yani, e Gazeteci arkadaşlarımız var, internet e, gazetesi olan arkadaşlarımız dolayıca ilan geldi sizin İçmişçilerden böyle ilan arkadaşlarım? Ama biz köylerde dolaşıyoruz, e, köyleri geziyoruz. E, köylerde birçok insan artık e, yerleri ekemeyecek durumunu olduklarını söylüyorlar. Burak'ın <gülüyor> ve işçi, e, dışarıda işçi getirdiği mevcutları ekmekte insanlar zorlanıyor. E, ve gerçekten bu e, konuda e, büyük sınırtı var. Tabii e, söylemler güzel her e, mahalleye bir tane kreş ve ücretsiz kreş, e, belediye bir tane daha kreş yapamadı. Şu anda bir tane bağışçımızın yaptığı kreş devam ediyor. İnşallah biterse e, o olacak. Bunun dışında da yok. Mesela e, sizde de vardı muhtemelen, e, birinci sırada e, planlı silimi demişti başkanım. Yani birinci sıradaki vadi planlık silimiydi e, belediye başlığımızın. 3 sene geçti, bir metre planlı yer var mı arkadaşlar? Bir metre yer planladı mı? Bir, bir metre yer planlanıyor da Şu anda e, Selim Paşa ve Ortaköy halkında büyük bir tereddüt var. 20 sene önce, 25 sene önce 18 uygulamasıyla e, yapılan çalışmalarda orada herkesten e, işte yüzde 30, yüzde 35 e, o zaman ki e, Herkesten eşit bir kesitli yapılmış insanlara e, arsası verilmiş, insanlar da bu arsalar üzerine evlerini yapmışlar, planlarını yapmışlar, e, çalışma bahçelerini yapmışlar. Şu anda belediye diyor ki, siz diyor orada diyor sizden yazalım bir 35, 33, onu diyor yüzde tamamlayacağız diyor. Yani bırak plan yapmayı, evine dönüyor, yapılmış planları bozmaya çalışıyor şu anda siz üç sene de eee daha bir tane plan yapılmış göremiyorum. Yani bizim Şerifpaşa'nın Ortaköy eee yapılmış 18'de planlarıyla ulaşılanın eee 30 35 tane köyümüz 1970'ten beri doğru düzgün bir plan çalışması yapılmadı e, orman köylerimizde bir diğer köylerimizde. Bunları e, bunlara bir çağrı hususunda bizdeniz ama e, maalesef rant nerede? Sivil belediyesi orada. Arkadaşlar e, Merdan onu deyip geçmeyin. Demek ki bak sadece 1.5'den 1.4'e e, arttırılmasıyla Türkler önünde 150 daireden bahsediyoruz. Sınırda bir dairede fiyatı mı uçukluyun efendim? Yani oradaki rahatını düşünün. Yani oradaki sadece e, bir noktan kaynaklanan anam 150 tane daire bulunacak ya. Yani bizim hayatımızda göreceğimiz taba mı? Bunlar Yani 200 milyon, 250 milyon lira e, bir anda belediyeyi buradan alacak 70 küsür tane e, linda Şu anda orada e, lindanın tanesi 7,5 yani milyon 10 milyon liraya 750 milyon liralık orada bir proje var Yani e, buradaki kazanımı düşünün Yani adamın oradan 25 milyon lira Silivri Belediyesi'ne e, bir tane otopark yapması e, Devede kurak kalır yani orada kazandığı rahatla baktığınız zaman Şimdi belediyenin bu konularda ee, maalesef kimse hiçbir şey söylemiyor. Ben de şaşırıyorum ee, ve ben belge olduğu için konuşuyorum bunları. Belki ondan konuşmuyorum. Bunların hepsini de size vereceğim. Ayrıca bunları üzülüyorum. Yani bildiği servet oraya o adama siz müsaade ediyorsunuz, o kadar inşaat yapıyorsunuz, para harcıyorsunuz. Yani bir gün oya iskemlemezsiniz. Oradaki insanlar satılanlar problem yaşayacak. belki yıkılacak ya da başka şeylere maruz kalacaklar. Aynı şey. İskeçil Mobilya'da da yaşadık. Sundurma yapı ödediler oraya, fabrikanın yanına. 3000 metre kapalı alan yaptı arkadaşlar İskeçil Mobilya. 3000 metre kapalı alan. Şimdi köylerdeki siz 20-21 metre konteyneri yıkıyorsunuz. Diyorsunuz ruhsal Türk, isken yok, izin yok, bilmem yok diye yıkıyorsunuz. Ama E5 kenarında sanayili 3000 metrekare bir alana e, müsaade ediyorsunuz. Yani buradaki rantı düşünün. Bu vatandaş, bunu yapana da günah değil mi? Önce yap dediler, ee, insanlar yaptı burayı ve e, onun da şurada belgesel onu da vereceğim size e, ve e, şu anda sizin bir belediyesi olasının ve oradan bağış da aldı sizin belediyesi biliyorsunuz e, benim bildiğin olayla kamyon e, bağışı aldı. yani şimdi orada insan günah değil mi o kadar e, yer yaptırdınız ondan sonra şimdi yürülediniz yani e, bu konuda Sırbilye çok ciddi sıkıntılar varken bir de arkadaşlarımız var, bilmiyen de var. 1976 yılında Sırbilye gaz ticarevi siyasete başladım. Yani e, 16-17 yaşından beri siyasetin içindeyim. Aynı zamanda gazetecilik yaptığım için biraz da e, olayları e, yapından takip ediyorum. 70'li yılları gördüm, 80'li yılları gördüm, 90'ları gördüm, 2000'leri gördüm, 2010'ları gördüm, 2020'lerde esinle Allah'ın ömrüne ise bu 2020'yi de göreceğiz gibi gözüküyor. Şu anda, bir düşünceyle iyi dilekler sunuyorum. Eee şimdi ben hiçbir dönem böyle bir şey görmedim ya. Bu kadar tayin bu kadar e, kişiye özel işler Hiçbir durum olmadı. Siz duydunuz mu? yani Bir Üseyin Turan zamanında, bir Selami Değilmenci zamanında, bir Özel ışıklar zamanında zaman zaman e, oldu ama üç sene içerisinde yani e, bu kadar e, bu kadar kişiye özel yani başkanın demliğine kimsenin katristine bakmayacaktı ama yani demek ki katristi olmayadan e, işi zor bu e, şeydi. Buna ilgili de aslında e, çok birkaç örnek daha vereyim. Ondan sonra sizin sorularınızı cevaplayacağım. Ee, bir çayır devresi inceledin mi siz? Biraz çayır devresi. Şimdi ne yaptın? Ayşan, çayır devresi yapılan bir yıkım. İki ikiyi de attım. Ikiyle, yani iki daha. Evet. Şöyle iki daha. Yine ikinci resminde. Burada aynı yerde yapılan bir yıkım. Yine yani çayır devresi. Buna metre cm alan araziler. Şimdi diğer e, dost sayıları dost istersiniz değil misiniz? Bunlar normal vatandaşların araziler. Bunlar da bu MHP'li bir arkadaşın e, arazisi bu. Bir tane daha arazisi mi oldun, Bir tane daha oldu. Yani bu da MHP'li arkadaşın. Şimdi MHP'li arkadaşın e, arazisinin ne ki e, yeri yıkıyorlar. Sadece binayı yıkıyorlar, bırakıyorlar. Ben, ben, ben, ben. <gülüyor> o ölü bir diğer diye. <gülüyor> <gülüyor> bu da bir hacamcımızın, bu da AK Partili bir abimizin yeri. Bunların araları ilişkiler miydi? Tabii gösterdiği fotoğraflarla da bunların araları ilişkiler güzel miydi? Normal vatandaşın arsına girdiklerinde ne kum bırakıyorlar, bırakıyorlar, ne tel bırakıyorlar, ne direk bırakıyorlar, tüm bu senediyorlar geçiyorlar. Ama kendilerine yakın birlerin arsalarını maalesef ne kapısına dokunuyorlar, ne telle dokunuyorlar, adam kapıya şey kütüyüyor. Bu kadar da ıı, kardesit ıı, çilik ıı, oynanıyor. Diğer ıı, kresnordiklere geçer misin? Valla arkadaşlar iki tane bina. Bu yeni yapılan bina, bu ıı, yok burası kalsın. Bu yanındaki ıı, boyalı binada eski bina. Yeni yapılan bina, eski binaların etrafında olduğunu görüyorsunuz yutansızın ne kadar küçük olduğunu görüyorsunuz. Burada, burası e, otomandan girişler, krese giden yolun düştüğü ana cadde. E, burada binaların hepsinin e, cephesi öne doğru, caddeye doğru. Bu binanın öbür, öbür tarafı doğru e, vermişler cephesini nasıl olduysa bunlar e, çok e, ilginç bir yapı. Ve çıkmayı da görüyorsunuz. Yani bunu e, herkes görüyordu e, bunda ben ve buru yapar e, İBBD ya pardon silivre BBD mi söyledi mi iman bu arkadaşımız her zaman çok konuşuyor çok atıyor tutuyor ama diğer bir örnek bak kodan bakıyor burada bu toprak doğru ve geri e, yükselttiler ve cephesi diğerleri hepsinin yola bakarken bunun cephesi denize bakıyor yani böyle bir e, iman nasıl verildi nasıl edildi birinci arkadaş belki nete ee, şu anda Cimere Silivri Belediyesi üç aydır, dört aydır cevap veremedi bununla ilgili. Ayrıca arkadaşlar bu binayı yaparken ortamın gözüken binanın bahçesindeki üç tane de ağaçı kesiyorlar. Oradaki e, bunun sahipleri sonunda. Oradan, e, oradan da mahkemelikten e, uzlaşmacı çağırmışlar, uzlaş yapılar. ama ya. çok uzlaş sanmıyorum. Bu da kart fizik, bu e, Silivri'de AK Parti Mimari Belediyesi Üyesi'nin yaptığı inşaat arkadaşlar Geçelim. Şeye geçelim, Selin Paşa'ya geçelim. Evet. Burası geçtiğimiz e, Eylül-Ekim ayı falandı. Sürekli gittiğimiz e, söylemesiyle çok sevdiğimiz bile yapıyor. Altınbaşak diye bilinen bir e, fırındır orası. Ee, çok da güzel bile yapar ee, hanımla falan çocuklarla gidip e, bile ediyoruz bir yer gittik baktık şey yıkılmış ee, burası tapalıydı bak şu alan şu anda tamamen e, burasını sökmüşler yani burası seninleyip iki buçuğa yedi metre falandı yani on dört buçuk on, e, yani, on, e, on beş metre bir yerdi yani en fazla on beş metre bir yerdi ve burası senin paşa nedenini sokardı? bilmiyorum Selim Paşa'ya bile buradan geçti bir için. Yani çok az insan geçer. Buradaki yeri Sibir Belediyesi buradaki şeyi söktürmüş burayı açmışlar. Şimdi geçelim Selim Paşa'nın diğer bir şey. Evet. Selim Paşa'nın bu normal Demeler var şeyde para çekme makineleri var ve pazar yeri var pazar yerinin karşısındaki bina bir yere gel bu bina iskan alınmadan önce yani binaya iskan böyle alınmış yani bu durumda iskanı böyle almışlar sonu ne olmuş arkadaşlar? sonra bin gelmiş binanın önüne çekme yapmışlar komple kaldırımı kapatmışlar üstte Koymuşlar, çatı yapmışlar. Bu Selim ana caddesi, şu andaki yapılan pazar yerinin karşısındaki bin olduğu bina, buna da yetti Devam ediyor mu müstahsisler? Bakın, ee, bu binalar arasında, yapılan binalar arasındaki çekme mesafelerinden dolayı üçer metre çekme ya, yapmışlar. Üç metre ölü çekiyor, üç metre o çekiyor, altı metre bir yol oluşuyor burada. Yani iki ana caddeye bakıyor burası. Ön tarafa ve arkadan bu geçmek için arada yol vardı. Bu yola demir kapı koymuşlar, kapatmışlar. Bir tane daha geçer misin? Da kapatmışlar. Yolda resmen kapatıyorlar. E, Kaldırma çıkıyor, e, inşaat yapıyor. Yukarıya e, çıkıyor, e, çekme çekmekat ya da işte ne dersiniz e, onu yapıyor. Ve sağdaki ve soldaki yolda kapatıyor. Bu senin paşanın göbende esas şey o. Yani e, maalesef burası aslında solağın babası diyor arkadaşlar. Kartvizit bu. Peki da bir şey daha soracağım. Belediye meclis üyesinin mi kaçak? Belediye e, arasında yaptığı yeri mi? mı? Aylar geçti yıkmadık. Hala duruyor. Yani şimdi belediye başkanı bize kartvizitten falan bahsetmesin arkadaş. Kartvizitin kralını yapıyorlar. Hattisinin kralını Allah'ını bunlar yapıyor. Ve bugüne kadar ben hayatım boyunca da görmedim. yani Ne Selam Başkanı'nı gördüm, ne sayı rahmetli sayıdılar bile gördüm. Ne Özcan Başkanı'nı gördüm, ne Hüseyin Başkanı'nı gördüm. Hiçbir tanesi de görmedim. Sonra sen... Biliyorsunuz Volkan Bey... Seçim sürecinde Sinir Spor, Sinir Spor, Sinir Spor... Sinir'in sinir markası Sinir Spor diye tutturdu. Haklıdır, Sinir'in markası Sinir Spor. Sinir Spor bir markadır. ve Sinir'i de e, Türkiye'de ve dünyada e, tanıtıyordur. Çünkü 2.ci ligdeydi, 3. E, sağ olsun, e, Volkan baştan zamanında da amatöre düştü. Büyük desteklerinden dolayı, maddi ve manevi desteklerinden dolayı. Şimdi tam destek vereceğini söylüyordu Sinir Spor'a. Ben Sinir Spor'da başlamalık yaptım arkadaşlar 2008-2009'da. Hüseyin Torun'un Abisi turan turan bir, bir, bir, bir, büyük başlı meklif kurakları sınasın. Yukarıdaki otobarı mafyanın elinden geri geldi. E, Karpı oldu, dövüş oldu, silahlı çatışma bile oldu. Orası esrarkeş ve e, kadın pazarlanan bir yerdi. Orayı temizledi, sinir spora kazandırdı. Orayı sinir spora kazandıran lan turan turan Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Onun zamanında, o zamandan bahsediyorum, 2007'den bahsediyorum. 100 milyon bir geliri vardı Şemsiyespor'un işte orada. Ondan sonra biz devraldık arkadaşlarımızla bir senede 10 ayda oraya daha iyi şartlarda düzenleme yaptık. Girişçi işi eee kapsam altına aldık. 10 ayda 375 milyon lira gelir topladık 2008-2009 yılında. Daha sonra Sidirli eee çoğu tarlalar kapatıldı. Tırak'tan gelen otobüslerin de oraya girmesiyle e, orada ciddi bir silir sporu gelir derdi. Yani e, Volkan Yılmaz ve oraya e, silir sporun elinden aldığı zaman silir sporlarındaki gelir benim tahminim 2,5 milyon lira civarıydı. Peki Volkan Bey geçtiğimiz yıl silir spora ne kadar yardım ettiğini bilmiyor musunuz? 2-2,5 milyonluk bir geliri silir sporun aldı. Geçen sene silim spora verdiğim olarak 450 bin arkadaşlar. Ve şampiyonlarımın en bir takımdan yaptığı destek bu 450 bin Ve bunu sanıza gün verdiler. Yani Canı İzmir'de bu ay bu kadar, bu ay bu kadar, bu ay bu kadar. Arkadaş, belediyelerin amatör spor kulüplerine destekleme gibi bir şey de var. Yani artık eskisi gibi sıkıntı olmuyor, bunlara destek verebiliyorsun. Sen silim sporun geliri aldın. 5'te 1'i kadar da, 4'te 1'i kadar da silir sporu katkı yaptı. Ama e, sorarsanız en büyük silir sporu Volkan Başı'nın en büyük e, e, silir sporu silirli oldu. Bunu neye bağlıyoruz? Çok net söyleyeyim. Biliyorsunuz Volkan'ın aslında Volkan Başı'nın aslında en büyük şeyi baktığınızda ne yaptı? İlk önce e, 50. yıl Sağlık Hoca'nın yıkmaya kalktı belediyenin yeri e, diye pandeminin ortasında. 20 bin hastası olan bir sağlık ocağının baştan maalesef yer göstermeden yer yapmayacağım diyerek yıkmaya kalktı. Oradaki doktorların ıı, direnişi, oradaki arkadaşların direnişiyle yürütmeyi durdurma olundan mecburen onlara bir yer yaparak olaya ıı, onları bir yer kazandırdı. En son biliyorsunuz savunma olayı patladı. E, Volkan Başkan hemen atladı, yıkılması lazım, belediye kaçak bina yaptı. ve Buna kaçak bina diye. Bölü ona da akpartı attı gitti, e, Tarım Bakanlığından e, yıkıp tutuldu. Volkan Bey de orada, artık karşı karşıya kaldı. Çayıldere'de, Çayıldere'nin e, düğün salonu, e, 8-9 loşmanlık e, bir binası vardı. Köy bütarlığı tarafından yapılan binaydı onu yıktı. Seymen'de Seymen spor bulunduğu, lokalde bulunduğu Voltan e, Naip, Naip yıkmaya kalktı. Yani Voltan e, Yılmaz herhalde e, bir buçuk iki sene sonra giderken geçmişte e, yapan başkanı değil, yıkak başkanı olarak anılacak. Şu ana kadar yaptığı hizmetler var mı? Allah razı olsun var. Yaptığı hizmetlere e, teşekkür de ediyoruz. Allah razı olsun ama e, burada kendisine söyledi 23 tane hizmet var arkadaşlar 23 tane hizmetten üç tanesini daha yapamadı üç senede. Bunları e, şey de diyebilirsiniz işte diyoruz bir de biliyorsunuz arada şeyi salıyor e, büyük şeyi de salıyor konuşmasında popülist politikalar istiyor. yani gündemde kalma adına mezbat konuşmasında aslında çok iyi biliyor bu adamı. Çok iyi bildiği halde sırf ülke gündeminde kalsın diye bunu yapıyor. Büyük şehrin daha önce yaptığı bir yer dimensi var. 4 milyon bir sürü harcanmıştı. Ekran bir geldikten sonra Karadağ bir binayı tamir ettiler 3 milyon bir sürü dondur harcadı. Bina yapıldı iade işi yapıldı şartnamesine göre de vatandaş burayı aldı. En son iskiden de. Ee, gömüş yolunda çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gitti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına çet rapor alamadığı için, süresi içinde buradaki mezmanın sözleşmesi iptal edildi. Burada Volkan Bey hep dile getiriyor da o zaman gidip kendisi Ankara Tarım Bakanlığına kuran çet raporu alınmasıyla ilgili girişimde bulsaydı, yardımcı olsaydı açıkması anlamında Konuda niye bir işe sarf fethmedi? Sade eleştiriyor, diyor ki işte, evet. e, işte e, belediye diyor iki tane bazı yerlere ne yaptı Silivie gibi söylüyor mesela İBB işte tarımı biz başlattık, e, o bizden özenli işte bize, bizden evet. özenlik yapıyor diye söylüyor. E, yani e, bunların hepsi tabii e, doğru değil büyükşehir şey, Belediyesi'nin bugün. Spora çok destek vereceğini, işte İstanbul'da her kuma, köye sağ yapacağını söyleyen e, Belediye Başkanımız, eğer Müjdat suyu eklenemem olma tamamlandı ama Silir Spor, Silir'de maç dahi yapamayacaktı. Silir'in takımları Silir'de maç yapamayacaktı, Silir'in takımları Silir'de antrenman yapacak, sağ olamayacaktı. Burak yapmayı, e, maalesef işte, Silir'in statı, Silir'in statı'nın da 1986 yılında rahmetli e, Ahmet Coşkun, Ahmet işte e, diğer Ahmet Ali Paşa, Ahmet Abiler, Bursa Manastırına ait Türküsüne aitlerim zamanında onların döneminde yapıldı ve Sivrin parasıyla yapılan bir yer doğası. Şu sonra büyük şehir belirlediği şehir el attı, e, beden terbiyesi tamamlandı. Orasında Sivrinlerinden altılar ve Sivrin Stadı da e, tarihi oldu, meşhur Sivrin Stadı tarihi oldu. E, Birçok mahalleye, her mahalleye spor salsı yapacağım, kreş yapacağım e, diyen başlığımız e, sayesinde olan elinden gitti. Benim üç senekçilik teslimler bunlar. E, Bunun dışında sizin söylemek istediğiniz istediğin sorular varsa onlara cevap verebilirim. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir şey, bir ya, orada devler gibi, orada bir tarafı, devir, şey bu tarafı. Yani bizim belediye başkanımızdan şu şunu istiyoruz. Yani geçen bir meclis toplantısında söylediği alfaben şeyi ne, ne şey, Ömer ben ben ben de, Hazreti de Ömer değil dedi. Yani Hazreti Ömer, Ömer olmanı beklemeyin dedi benden yani dedi. Biz doğru, biz onu beklemiyoruz ama yani Metin Şentürk Şen, de olmasın arkadaşlar. Yani e, Hazreti Ömer olmasın da Metin Şentürk de olmasın yani. Bizim Metin Şentürk'ün önünü yapıyor bazı yerlerde. O da yüzünden. Onda olmasın yani. Birisi çıksın 2019'da Habertürk'te e, söylediklerini geri getirdiklerini dinlesin kendisini. 2019'da söylediklerini, bugün söyledikleri arasında, yaptıkları arasındaki farkı kendisi biliyorsun. Yani yirmi üç tane, üç tanesini yaptıysa ben de özür dileyeceğim kendime. fazla para olmasının nasıl buluşuyoruz? Bütçede fazla para olmaz Yani gelediyeler benim bildiğim borçluydu. Bütçede fazla para olması doğru bir şey değil mi? Bizde, bizim bilgiler Nasıl? O kısa bile görebiliriz. Onu direkt rüya alacağım. Anladınız. Üç yılda yapmalıklı. Yok yok. Hep dediniz ya. 23 projelerin 3 tanesi de yapsın. Özür dilerim. 23 tane proje saydı. 1989-2019 seçimleri öncesinde Haber Türk Tekir canlı yayında. Yani 3 tanesini tamamını yapmışsa kendisinden üzüldü. hepsi var, 23 tane proje, hepsi önümde, defalarca izledim ben videosunu, <gülüyor> yani tamamen e, ya kısmen yapmış olur, ben tamamen yaptım, tamamen, e, kısmen yapabilir, şimdi 5 tane ama 5 yıl için, ilk 3 yıl için, 3 yıl için sene. zaten değiştirdim, 5 yıl sonra bakacağız 2 sene sonra, ben şu, bugüne geçmişe değiştirdim, 5 sene sonra, 2 senede bunların hepsini, 3 senede bunları yapamayan, 2 sene içinde bunları yapmıyorsa, o zaman daha da çok özür dilerim yani. <gülüyor> çok güzel bir şey. Arttırıyorum. Evet. Arttırıyorum. Ya yani o, o zaman şey ne ne özürde? Başkanım iki yıl sonra dediniz <gülüyor> <mi>? yerleştiğin <İşte>, beşinci dilden <gülüyor> sonra beşinci dilden sonra, sonra kalacağın mı düşünüyorsunuz? Yok kalacağımı düşünmüyorum. <gülüyor> de de <gülüyor> de dedim ya başkan? Vaktim baştan gittikten sonra Japon, <gülüyor> yapan başkanı yaprak baştan bir kitap baştan olacak <gülüyor> şey mı? <dedim yani. gülüyor> Ben yanlış alayım. Evet, biraz... Tamam mı arkadaşlar? Teşekkür Teşekkür ederiz. Siz gününü tak. Kavaltıya mı teşeviye basın tutmasın? Kavaltıya ise afiyet olsun. <gülüyor> Yok arasına